Aşk mı, para mı önemli diye sorulduğunda şöyle düşünüyorum. Ben parasız bir ilişki hayal edebiliyorum fakat aşksız bir ilişki hayal edemiyorum. Yine de içinde yaşadığımız dünya düzeninde gerçekçi olmak gerekiyor. Dolayısıyla sadece aşkla ya da sadece parayla bir ilişki yaşamak uzun vadede bireyleri mutlu etmez diye düşünüyorum. Her ikisi de bir miktar önemli diye düşünüyorum. Annem ve babam aynı kasabanın farklı bölgelerinde büyüdüler. Büyürlerken birbirlerini çok tanımıyorlardı. Fakat büyüdükten sonra babam memur oluyor, kasabadan ayrılıyor. Evlenmek istediğinde de aile büyükleri annem ve babamın anlaşabileceklerini düşünüyorlar. Görücü usulüyle evleniyorlar aslında. Onları tanıştırıyor büyükler ve onlar da tanıştıktan sonra kafaları uyuşuyor, anlaşıyorlar. Dolayısıyla evlenmeye karar veriyorlar. Ee, anlaştıktan sonra nişan, nişandan sonra düğün, düğünden sonra da annemin babamın yanına taşınması şeklinde bir süre çiziliyor. Evlilikleri nasıldı? Evlilikleri güzeldi. Çocuklarına bakmak üzerine kurulu bir evlilikleri oldu. Babam sabahtan akşama kadar çalışıyordu, akşam geliyordu, hep birlikte yemek yiyorduk. Sohbet ediyorduk, televizyon izliyorduk, ödevlerimize yardımcı oluyorlardı. Bizim iyi bir eğitim alabilmemiz için ellerinden geleni yapıyorlardı. Şu an tabii biz yokuz, bizler büyüdük ve aileden ayrıldık, evden ayrıldık. Ve şu an birbirleriyle 33 senedir birlikte yaşıyorlar ve Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Babam bahçedeyse annem evde yemek yapıyor. Hasta oldukları zaman birbirlerine bakıyorlar. Mutlular, huzurlular. Birbirleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Ben evli değilim. O yüzden üçüncü soruyu cevaplamıyorum. Türkiye'de evliliğin değiştiğini düşünüyorum. Bunu söylerken büyüklerin evliliklerini ve kendi yaşıtlarımın evliliklerine bakıyorum. Kendi yaşıtlarımın evliliklerinde insanlar daha özgür bireyler halinde olmak istiyorlar. Büyüklerin evliliklerine baktığımda anlayış, hoşgörü bunlar daha baskın özellikler olduğunu gözlemleyebiliyorum. Bu genelleme yaparak söylediğim şeyler hepsi için geçerli değil elbette ki. Ne büyüklerin ilişkilerinde ne kendi yaşıtlarımın ilişkilerinde. Fakat artık kadınlar daha fazla iş hayatında bulundukları için ve kendi maddi özgürlüklerine sahip oldukları için her şeyi kabul etmek zorunda olmadıklarının farkındalar ve evliliğin negatif ya da olumsuz yönlerini çok da Çekmek zorunda olmadıklarını biliyorlar. Ve bu olumsuz özellikler çoğaldığı zaman evlilik daha kolay bitebiliyor. Eskiden bu olumsuz özelliklerin çok fazla olması durumunda bile evlilikler bir şekilde ilerleyebiliyordu. Bunun hoş olmadığını düşünüyorum. Yani olumsuzluklara rağmen evliliklerin devam etmesinin hoş olmadığını düşünüyorum. Ve şu anda daha sağlıklı ilişkiler kurulabileceğine dair inancım var.